Dostlarını kendine yakın tut, düşmanlarını daha da yakın. Mükemmellik her savaşta çarpışarak kazanmak değildir, en iyi strateji savaşmadan kazanmaktır. İnsan doğası gereği zora düşmedikçe, yeteneklerini sonuna kadar kullanmaz. Bir lider asla öfke tarafından motive edilen bir savaş başlatmamalıdır. Su rotasını geçtiği araziye göre seçer, savaşçı, karşılaştığı düşmana göre zafer ister. Gerçek asker karşısındakinden nefret ettiği için değil, arkasındakini sevdiği için savaşır. Savaşı ancak ne zaman savaşılıp ne zaman savaşılmayacağını bilen kazanır. Düşmana savaşmadan boyun eğdirmek, maharetin doruk noktasıdır. Ayı, güneşi görmek keskin görüş olmadığı gibi, gök gürültüsünü duymak da kulak hassaslığını göstermez. Zafer esnasında uyguladığım taktikleri herkes görebilir, ancak kimsenin göremediği, zafer yolunu açan stratejilerimdir.